Evet, Hasan Hüseyin Öğretici. Evet, buyurun hoş benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hasan Hüseyin Öğretici Bey. <gülüyor> bey. İyi İyiyiz, elhamdülillah. Nasılsınız? İyiyim. Sizinle biziz olduk be. bak hemen. Bir kamera karşısında böyle oldu. Eheheheh. <gülüyor> Nasılsın, nesim? İyi misin? Hamdolsun abi, iyi olmaya çalışıyorsun Elhamdülillah, iyiyim ben de. Hoş geldin İbrahim Oyman. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa, nasıl kardeşim, iyi misin? Elhamdülillah, iyi olmaya çalışıyoruz. Arkandan hoş, şöyle hoş. böyle dediler. Abilerle Doğru kardeşler. söylemişlerdir. Abimse kardeşimse doğrudur. Ömer! Muhammed! Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ömer nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın abi? Sen de iyiyim Ömer. Yakışıklı olmasın Ömer? Teşekkür ederim. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, Allah razı olsun, iyiyim. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. Uda. Evet, Mazlum abi hoş geldin. Hoş bulduk Tahir'im. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? herkese sordun. Evet. ben sana Sıra bende. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi diğer arkadaşların hiçbirinin haberi yoktu sorudan. Yani soruları bilmiyorlardı. Buraya oturduklarında ilk duydular. Ona göre tepkilerini vermişlerdi. Şimdi ben soruları bildiğim için ve sorduğum için kafamda cevapları tasarlamış olabilirim. Yani biraz samimi olmayabilir. Haklısınız herhalde şimdiden ama olabildiğince e, samimi olmaya çalışacağım. Sığınan birlikte neler olup bittiğini Anlatacağım herkese. Evet hocam. Selamünaleyküm. Evet. Aleykümselam. Hocam şimdi yeni bir konseptle beraberiz. Evet. Şimdi bu konsepte ben size soru soracağım. Siz de atıyorum en sevdiği renk diye soru soracağım. Siz de oradan bir kağıt çekeceksiniz. Tamam. Hasan Hüseyin öğretici çıktı. Hasan Hüseyin öğreticinin en sevdiği rengi söyleyeceksiniz. Yani onun üzerinden soruyu cevaplayacaksınız. Kağıt çekiyorsun. Evet. Kim çıktıysa ona göre cevap veriyorsun. Bu kişiye göre. Tamam. Kârı da masanın üzerine bırakmışsanı sevinirim. İbrahim, onun en çok beğendiğin karakteristik özelliği nedir? Evet. Harbi heyecanlı lan, İnşallah Rıdvan çıkar. İşinde disiplinli olmasın. Mazlum doğan. Bir de gerçekten sevdiği insanlara değer veriyor. Bu özelliklerini seviyorum. Davayı, İslam'ı düşünen bir kardeşimiz. Oo Nesip Şahin. Nesip Şahin hakperest olması. Yani bir işin Nesip için en önemli noktası Kur'an'a, sünnete gerçekten uyuyor mu, uymuyor mu? Nesip buna çok önem veriyor. Yani oraları çok önemsiyor. Tabii ki çok önemli ama hizmette Allah korusun lakaytlık gibi bir hastalık var. Böyle Nesip Nesip'te bu yok yani. Çok hakperesttir Nesip. Ve <gülüyor> Rıdvan. <gülüyor> göçer. <gülüyor> Rıdvan'ın en çok sevdiğin karakteristik özelliği nedir? Buradan ne sevdiğim karakteresi güzelliği nedir? Ya kardeşimin bütün özelliklerini çok sever mi? Ama en çok sevdiğim hangisidir? Ekibi sahiplenmesi. Bir sıkıntımız bir derdimiz olduğunda onla etleniyor Elhamdülillah. Hasan Hüseyin öğretici. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim karakteri. Çiviçerinin seviyorsun Hasan abi. <gülüyor> Dersemin <eminemem>. amain. <gülüyor> Misafirlerle eğlenmesi çok iyi Hasan abi. O noktada. Otur bir saatlerce bir insanla konuşabilir yani hiç şey yapma, sıkılmadan. Öyle bir özelliği var yani. O özelliği çok güzel yani. Bence Ahmet abi. Evet. Ahmet daha İpek. Ahmet daha İpek. Ahmet abi'nin en sevdiğim karakteristik özelliği değil mi? Evet. Ahmet abi'nin her türlü halini seviyorum zaten. Kendisi öz abim ya gibidir. Ki dört yani 4 4'lük olmaz iblisler. Yani 4 4'lük olmasa da 4 düşlüktür yani. Kesinlikle Ahmet abinin şu özelliğini seviyorum. İnsanlara karşı çok anlayışlı ve senin de mesela yaşadığın haleti kendi üzerine alabiliyor. Kendisi de onu yaşamış gibi seninle dertleniyor. Mesela benim bu hizmede giriş sebeplerinden bir tanesi budur belki. Benim derdimle dertlendiği için ben de buraya tutunmak istedim. Buradaki insanlarla biraz daha muhabbetimi arttırdım. O yüzden Ahmet abinin bu özelliğini çok seviyorum yani. Kim o? Rıdvan abi. Hem böyle şakacı hem ciddi. Aynı anda ikisi bir arada. Onun iyi, dengesini iyi sağlıyor yani. He. Onu seviyorsun. He, öyle olmasın seviyorum. Yani tam şarjı değil, çok ciddi değil. Böyle orta. <gülüyor> ben çıdım. İbrahim Oymak. İbrahim'in en çok sevdiğim karakteristik özelliği İbrahim herkesle anlaşabilmesini, o uyumluluğu ve o iyi kalpliliğini Gerçekten çok seviyorum yani halimliğini. Gerçekten o o kısım, o karakteristik özelliği cüssesine rağmen yani gayet hoşuma gidiyor yani güzel İbrahim kardeşim. O zaman bir kişide ben vereyim hocam onun tamam. en sevdiğiniz karakteristik özelliğini söyleyin. İbrahim mesela İbrahim'in en sevdiği karakteristik İbrahim çok duygusal ve sadık. Mesela İbrahim çok cüsselidir, iri ama çok böyle duygusaldır. Silah King Kong, Hulk diyorsun adama ama iri, güçlü duruyor ama çok çok naif gerçekten çok kırılgan bir kalbi var ve çok sadık bir adam. Ömer'in en çok sevdiğim... Ömer çok kolay bir şekilde özür dileyebiliyor, hatasını çabuk kabul etmiyor ama <gülüyor> hatasını fark edince de güzel bir şekilde onu telafi edebiliyor, gelip özür dileyebiliyor, şey yapabiliyor. Tamam. Ee, i̇çsel olmaya çalışmazsın. De, aynen, enfüzi. <gülüyor> Derinsel bir adamım ve yani daha çok ihlas elde etmek için o ettiğim mücadele beni hoşuma gideceğiz. Peki, Ahmet abinin? Ahmet abinin en çok insana değer vermesi ya. İnsana gerçekten değer veriyor. Ömer'in en çok sevdiğin karakterisi? De. Ömer, Ömer hırslı olmasını seviyorum. Bazen böyle hırs yapıyor. Hani onu ilk PlayStation maçlarında görmüştüm. Böyle hırslanıyordu, şey yapıyordu. Şimdi mesela hizmette... Video kestiği zaman o gayreti, o hırsı hadi yapabiliriz, yani yaşı küçük olmasına rağmen o hırsını seviyorum Ömer'in. O kısmı gerçekten güzel. Elhamdülillah. Peki Hasan abinin en çok sevdiğinin özelliğini? Bana böyle gelip yanıma oturması, nasılsın Ömer falan öyle sarması falan. Seninle mahvet etmesin, Heh, seviyorum. Sen beni mahvet etmesin. Evet. Peki Rıdvan'ım? Rıdvan abi kesinlikle tam dost bir insan. Çünkü Dost yarı yolda bırakmaz. Yani yola çıksan yarı yolda bırakmaz bir insan. Evet. O yüzden Allah razı olsun ondan. Daire içerisinde onun en sevdiği ve en sevmediği hareket nedir? Ha çekeceğim. Onun en sevdiği hareket ve Aynen. sevmediği hareket. Aynen. Bismillah. Ve... Hareketi hareketi ve sevmediği en sevmediği ve hareket mi? Aynen. En sevdiği hareket? Sevdiği sevmediği hareket ona göre. sevdiği hareket e, sevdiği hareket şu Oğlum, en sevdiği ve sevmediği hareket nedir? şu Rıdvan'ı bir çekebilseydim. Ben, <gülüyor> Rıdvan <'ın>... ben geldim <gülüyor> kendimi mi yapacağım? <gülüyor> Onu ben yapayım mı? Bunu, yapayım mı? Bunu atayım, bir daha çekeyim. Da Şu ben kendimi ayırayım. <gülüyor> en sevdiğim, en sevmedim. Ben söylemek istemiyorum, size bırakacağım bunu. Hasan Hüseyin öğretici. Yani Hasan'ın en sevdiği şey aslında bizim bir vizyon sahibi olmamız. Hasan böyle büyük işler, yönelik, güçlü, kuvvetli. ...büyük projeler yapmamızı çok beğeniyor. En sevmediği işte herhalde şahsı yalnız hissetmek. Şahsı bir yalnız kalmak istemez yani. Kendi yalnız hissettiği zaman morali bozuluyor. Yani yalnız hissettiği zaman bozuluyor. Bir de böyle hani o saygı noktasında ilgilendiği kişilerden... ...gördüğü vefasızlık mı diyeyim, saygısızlık onu çok yıpratıyor. Ya arkadaş bizim Ömer'le ne alıp veremediğimiz <gülüyor> Ömer çıktı. <gülüyor> Ömer en çok oyun oynamaktan... <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Peki en sevmediği? En sevmediği... Oyun oynayamaz Oyun oynayamaz <gülüyor> Yok, oyun oynayamaz da... Ömer'in en sevmediği... Ömer'i sabah uyandırmam. <gülüyor> Uykudan uyandırmamı hiç sevmiyor. <gülüyor> Bana gıcık <küçük> oluyor. <gülüyor> amin, amin. Ömer. Çok Uykuyu çok seviyor Ömer. E, uykusunun bölünmesine de çok sinirleniyor şey yapıyor. <gülüyor> yani. Bu arada Nesip Şahin. Nesip Şahin'in sevdiği hareket... Onun için bir şeyler yapmak... Onun hoşuna gider. Onun hoşuna gider. Evet. anladım. Peki sevmediği şey ne? Sevmediği şey de... Kesinlikle dediğim gibi insanın en kötü hasleti budur belki. Enaniyet. Ona karşı enaniyet yapmak, enaniyet davranmak sevmediği harekettir bence. Ahmet ta İpek en sevdiği, daire içinde görmek istediği özellik kardeşlerin mutlu olması, en sevmediği ise kardeşlerin mutsuz olması. Buna önem veriyor. Evet, buna gerçekten önem veriyor. Hem de konumu gereği buna çok özen gösteriyor. Ama gerçekten güzel bir teşhis olsun, buna çok da özen gösteriyor. mı? Tabii. ...gördüğü zaman bizi moralimiz bozuk Gördüğü zaman etkileniyor yani onu çözmeye çalışıyor neden moralimiz bozuk neden huzursuz diye. Tabii evet. bir var. Ben şey. diyorum bu kadar değerten ama. <gülüyor> Sen biraz şeysin. Yani olur erkek Yok radikal bir erkeğim onlar. Yok ama gerçekten efendimiz Hazreti Allah'ın özelliği yani. O noktada meziyetinle övünüm hocam. Mazlum Hocam sizlerden de öğreniyoruz ya. İbrahim <gülüyor> abinin en sevdiği hareket ne mesela? Ben saygısız zorla düşünüyorum. Saygı ve say saygısızlık şeyine dikkat etmeyin. Rıdvan göçer. Evet. Rıdvan sen istersen dışarı çık. <gülüyor> şimdi Rıdvan'ın en sevdiği, en sevdiği hareket Rıdvan. En sevdiği şey hareket, hizmet yapmak. Rıdvan'ın en sevdiği şey yani hizmet. Hizmet, hizmetten yani boş durmayı sevmiyor. Yani bir hizmet olsun, bir şey olsun, yardırayım, geçeyim, gideyim diyor. Mesela o huyu, o şeyi mesela onu çok seviyor. Hizmet yapmayı çok seviyor. Bir de Risale okumaları çok seviyor yani Rıdvan. Mesela herkes bu daire içinde, herkes bir seviyor ama Rıdvan böyle daha çok Risalelere önem veriyor ve daha çok seviyor onu. En sevmediği şey de... Bir ortamda kendisinden bahsedilmesinden hoşlanıyor mesela. Bir ortam olsun hani Rıdvan böyle Rıdvan şöyle hani iltifat anlamında da onunla hani dalga tutma anlamında da sevmiyor Rıdvan bunu. Ortam içinde kendisinden bahsedilmesini sevmiyor ve bazen duymamazlıktan geliyor böyle Rıdvan'dan konuşuyoruz ama hiç bakmıyor yani bize. Yani dediğim gibi hizmeti ve risaleleri çok seviyor. Bir ortamda da kendisinden bahsedilmesinden hoşlanmıyor Rıdvan. Daha çok şey anlatabilirdim ama ben ona gizli anlatırım. Bu meseleyi burada kısa Joker adamımız var mı? Joker adamımız Rıdvan mı? Rıdvan'ın en sevdiği şey hizmette çok sistemli bir şekilde hareket etmemiz. Rıdvan böyle hizmette çok sistemli böyle, düzenli, gayretli, herkesin böyle vazifesinde koşması Rıdvan'ı çok mutlu ediyor. Böyle acayip şevklendiriyor. Dinam. Dinamik hizmet anlayışı var. En sevmediği şey de böyle özellikle buradaki hizmete örnek veriyorum. Şu hizmetin bir parçası değil mi? Buna gereken değerin gösterilmemesi Rıdvan'ı çok sinirlendiriyor. İbrahim. İbrahim'in en çok sevdiği şey hangisini söylesem ya? En çok sevdiği arasında kararsız kalıyorum. Şimdi birçok şeyi seviyor ama hangisini daha ön planında? İbrahim uhuveti çok seviyor mesela. Ya yani biraz içine kapanık bir kardeşimiz ama uhuvet ortamlarını falan böyle çok sever yani. Sevmediği yani birden fazla iş varsa İbrahim'in kafasında bir yandan efekt yetişmesi lazım, bir yandan başka bir şey. İbrahim'i biraz bağa soğuy İbrahim onu sevmez mesela. Peki Joker'le bir isperisi, Ömer'in sevmediği hareket, sevdiği hareket şu: Ömer'e muhabbet besleyeceksin. Çünkü Ömer böyle biraz daha yokluk içinde büyümüş birisi. Yani çok ortam görmemiş. O yüzden Ömer'e biraz daha muhabbet, onun hoşuna gidecek şeyler vermek. Ömer'in hoşuna gider. İkinci olarak da şu sözünün kesilmesi, onun sözünün dinlenmemesidir. Sevmediği hareket, ha, sevmediği hareket de budur. Nesibe abini mesela bu konuda en sevdiği ve sevmediği hareket ne? Nesibe işte. En... Belki daha iyi gitmesini seviyor. Evet. Yani daha daha iyi yürüsün. Yani öyle düşünüyorum. Hizmetin iyiliğini düşünmesini ha, seviyorsun. Daha güzel, daha iyi gitmesini. Sevmediği bu mesela. Bir şeyin aksaması belki. Hizmetin Bir... Aksamasını da sevmiyor. Ha, hiç böyle proje aksadı falan. Proje bozuldu. Peki İbrahim'in? İbrahim'in... İbrahim, karşı tarafın kendisine karşı samimi olmasını çok şey yapıyor, seviyor. Seviyor. İstiyor. Demediğin zaten. İbrahim, İsraf'ı hiç sevmiyor. Joker bir isim söyleyeyim onun Hasan abinin en çok sevdiği ve sevmediği hareket. Yani Hasan abinin en sevdiği şey çok bilgisi var aklında ve bu bilgiyi başkasına aktarmayı çok seviyor. En sevmediği hareket de yani hizmet içinde, daire içinde ve şahsi manevi de kendini yalnız hissettiği zaman ondan hoşlanmıyor mesela. Onu sevmiyor. Diğer soruya geçelim. Evet. Aranızda bir problem olduğu zaman nasıl düzeltiyorsunuz? Ya da nasıl düzeltiyorsunuz onunla? Aranda bir problem var. Tamam. Nasıl düzeltiyorsun onu? Kim? Düzeltemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ya elhamdülillah. Ekipte de bir problemi yok. Bak bak. yorum. Bence <gülüyor> Rıdvan Göçer. Yine Rıdvan geldi. Yani Rıdvan şöyle, dolaylı hani bu iyi aile babası var ya, çok sevdiğini söyleyemeyen ama emekleriyle sevdiğini gösteren bir adam Rıdvan. Böyle seni seviyorum demekle de zorlanıyor. Bugün alıştırdık. Ama yaptıklarıyla sevdiğini gösterir. Mesela donuktur o noktada sevgi cümlelerine. Ama sen Rıdvan'ın o noktada zor anında böyle o sana adım atmaz. İşte gel kardeşim Rıdvan konuşalım, oturalım. Ne oldu canın ne sıktı? Deyip bir de umumun içinde de değil. Böyle herkesin içinde ne oldu falan desen olmaz yani tek. Gel odaya çekeceksin. Ne oldu kardeşim canın ne sıktı dersen Rıdvan iyi olur yani. Teselli almak istemez gibi görünür. Güçlü, yıkılmaz. Rıdvan yıkılır mı ya? Rıdvan hizmetten düşmez ya. Baba, böyle tek bireysel teselli almayı çok seviyor yani. İstiyor, bekliyor. Adım atmıyor mu bekliyor? Bireysel teselli vereceksiniz Rıdvan'a. Bak burada kim var? Mazlum Doğan'la aramızda bir problem olduğunda ne yapıyoruz? Mazlum Doğan'la aramızda bir problem oldu mu hiç ya? Ol olmadı herhalde ya. Olur. Şimdi Bundan sonra ah. <gülüyor> Yeri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir problem olursa genellikle aslında şans yönelik ekipçe de... En ufak bir şey olsa bile atıyorum bir sözünü alınsam ya da bir şeye takılsam hemen gidip onunla konuşmayı tercih ederiz. Ya Ekipçe bunu yapmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Kim ne olursa olsun gidip hemen kardeşimize işte kardeşim ben senin bu sözü, sözü alındım işte bu benim zoruma gitti ya da bu hoşuma gitmedi gibi. Ya iletişim direkt iletişime geçip onu içimize atıp ukde kalmasını, şeytanın onu yani şişirip içimizde büyütmesini, suizana ya da ve döndürmesini engellemek için hemen iletişimle kardeşimizle onu konuşmaya çalışıyoruz. İki elhamdülüm ağzım reis seninle de bir şeyimiz hiç olmadı herhalde elhamdülüm. İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. <gülüyor> Rıdvan Göçer. Rıdvan'a biraz hard ya. <gülüyor> hard bir şekilde ona yaklaşmaya çalışıyor. Vay Rıdvan abim falan sarılıp şey yapmak falan. Seviyor yani o öyle olunca yumuşuyor yani. Şey yapıyor yani. O şeyden Ve ben... Ben kendimle çok sorumlu bir insanım. <gülüyor> Kendime harbiden ben çok kendim sorunu Ben kendimi çok haramlarla atıyorum. Bazı sorunlar çok içime atıyorum. Nasıl düzeltiyorsun bu Yani düzeltmeye ihtiyacı duymuyorum. Belki ondan lezzet alıyor olabilirim. O nefesim olan. aynen nefesimdir. Ama ben kesinlikle şunu görüyorum. Allah'a tanırsam, Allah'a muhabbetimi arttırırsam Orada mesela imtihandan sıyrılabiliyorum. Ama diğer türlü kendim hallederim, ben yaparım deyince o işin altında eziliyorum. Hasan Hüseyin öğretici. Daha çok konuşmakla ama hala konuşamadık. <gülüyor> ya <Yani gülüyor> daha çok iletişimle bunu halletmeye çalışıyoruz. O iletişimi de Kur'an'a ve sünnete göre ölçü yaparak o problemi çözmeye çalışıyoruz. Yani Efendimiz Aliye ve Sallam bir problem olduğuna ne yapıyorsa o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten de tesirli oluyor. Bu noktada en önemli şey iletişim abi. İletişim olmazsa Olmaz abi. Mesela ben o gün bir şey yaşıyorumdur ama ben bunu anlatmıyorumdur. Karşıdaki bunu farklı bir şey zannediyodur. Bu da suizana sebep oluyordur ama ben o gün o durumu anlatsam halbuki olay çözülecek. Ya mesela geçen yaşadığımız herkes baktım bana suizan suizan bakıyor. Dedim oğlum hayırdır niye bakıyorlar bana böyle? Dolayısıyla haklılar da. Şimdi ben sıcağa gelemeyen bir insan. Yaz aylarında gerçekten akşamları yatamıyorum sıcaktan dolayı. E dolayısıyla sabah bazen zaman kardeşlerle birlikte program yapamıyorum. Kardeşler de buna binaen bana suizan yapıyordu. Ben yapmadım. Ama ben o noktada hemen olayı hemen açıkladım. Ortadan süzdan kalktı. Yani iletişim bu noktada iyi. Aslında problem ne biliyor musun dostum? Nefsimizle iletişim halinde olduğumuz için kardeşlerle iletişim haline geçemiyoruz. Eee... <gülüyor> Kim Sen? Ben mi? <gülüyor> Valla. <Bunu, sen> <gülüyor> Benimle aranda bir problem var. Nasıl aradın? Töretmeye çalışıyorsun. Sana geliyorum. Abi... Benim şöyle böyle bir şeyim var. Ben söyleyeyim mi senin ne yaptığını? <gülüyor> tamam, sen. Abi. Bir şeye ihtiyacım var mı? Yemek yer misin? Su içer misin? Çay içer misin? Gelip oradan ben hep kanıma girmeye çalışıyorsun sen. Ya Bunu yapıyorsanız, bunu zorla söylettiriyor çünkü bu mi olmaz Hasan öğretici. Yani ben Hasan ağabeyle bir problem olduğu zaman, yani yapmıştım bunu, yani onu güzel bir dille anlatınca ve o düşüncen belki yanlış da olabiliyor ama güzel bir dille anlatınca çözülüyor aranızdaki problem. Zaten Hasan abi de öyle bir şey olduğu zaman ters etmiyor. O da seviyor yani onu. Kendisine söylenilmesini seviyor yani. <gülüyor> Peki, Ahmet abile. Ahmet abile. Ahmet abile iletişim kurarak diyelim benim ona karşı bir saygısızlığım oldu veya onun bana karşı yanlış bir sözü yani benim zoruma gidecek bir cümle olan bir şey oldu. Gidip abi sen böyle söyledin hani. Benim hoşuma gitmedi dediğim zaman Veyahut da abi hani ben o gün böyle yaptım ama e, sana saygısızlık ettim kusura bakma dediğim zaman Ahmet abiyle çok iyi bir şekilde anlaşabiliyoruz yani. Zaten, Aynen var. iletişim kurduğumuz zaman Ahmet abiyle onun noktada şey oluyor yani daha iyi oluyor. İletişim aradaki bağ daha kuvvetli oluyor. Aynen. Mazlum Doğan, mazlum evet. Doğan da... E sen... Tam bir ekip adamısın. Yüzün burada diye söylüyorum. <gülüyor> ekip ruhu tam böyle bir aile. Yani burası gerçekten senin için bir iş yeri değil de yuva yani. Dolayısıyla problemleri de hani umumun içinde o zor anında o desteği nasılsın? İşte bak ben buradayım. Onun hissedilmesi lazım yani. Böyle şey de değil böyle hani ne oldu, neyin var falan değil de böyle kardeş gibi böyle teselliyi umumun içinde alsan olur yani sen. Yalnız hissetmemen lazım o herhalde o sıkıntılar. İbrahim de nasıl? İbrahim'le gerçekten olayları daha hızlı bir şekilde çözebiliyorsun. İbrahim hani bu iş nefisten mi, kalpten mi, bu ayrımı iyi yaptığından dolayı olayları daha çabuk çözebiliyoruz. Bir de İbrahim hani birisi ona kötülük yaptığı zaman, karşıdaki kişiye kötülük yapan bir insan değil. Her zaman iyilikle yaklaşmaya çalışan birisi olduğu için olayları daha hızlı ve güzel bir şekilde çözebiliyoruz. Ahmet ağabeyle arasında bir problem olduğu zaman ne yapıyorsun? Önlik vereyim, sana söylüyorum. Sen Ahmet ağabeyle söylüyorsun. Yana gidip şahsi konuşuyorum. Kesinlikle benimle aranda mesela bir problem olduğu zaman... Seninle aranda bir sıkıntı mı olsa veya bir düşmanlığım olsa kesinlikle sana karşı bir hürmet göstermem gerektiğini anlarım ve sana karşı hürmet gösteririm. Sözüne itimat ederim o Evet. Sözüne yani itimat edersem de... Görüldüğü zaman bir insanın da o adamı daha da rahatlatacak hareketler yapmış. Aynen. Mesela ben diyorum. Hürmet görsem bir karşıda ona karşı daha çok şeyim artar yani yani bana karşı bir şey yapıyor ki evet. düzelmesini istiyor. Ben de daha çok aranızın düzelmesi için onu görürsem hareket ediyorum ben, ederim yani ben Evet. Ama bu soruya mesela şunu da ekleyebilirim. Mesela herkesin yaşadığı bir problem vardır. Herkes birbirleriyle bir sıkıntı yaşıyordur. Bunun kesinlikle çözümü iletişim yani. Ben bunu kesinlikle kanaat getiriyorum. Çünkü ne kadar sorun yaşadıysam herkesle iletişim haline geçerek o sorunları çözdüm. aranız yani Ahmet abiyle aramı nasıl düzeltiyorum? Yani Ahmet abi şunu istiyor. Yani Herkesten onu istiyor. Kendisinde bir şey gördüğümüz zaman bu iyi olsun, kötü olsun kendisine gelip söylenmesini istiyor. Odasına gidip ya da kendisini çağırıp hani böyle bir şey olduğunda ben Ahmet abi konuşabilir miyiz hocam? diyor mesela. O da sağ olsun göndermiyor. Kırıcı bir şekilde de davranmıyor. Tamamen sorun çözmeye odaklı bir şekilde. Eğer haksızsa zaten bunu hemen özür dilerim demesini biliyor. Hani haklıysa da ben mecburen Yanlış anlamışım özür diliyorum. Böyle Ahmet abiyle aramızı şey yapıyoruz düzeltiyoruz yani. Çektiğiniz canı olduğunu gördünüz. Ona nasıl hı hı. Ahmet abi gelecek. Ben de ben de öyle hissettim ya. Evet. Ha sen az öncekiyle aynı oldu. Yani şöyle mazlum Doğan bu noktada canı sıkın adamı yalnız bırakmayan bir adam ekipte. O yüzden canı sıkın olduğu zaman da haline hatırlığını sormaması onu çok yıpratabilir. O yüzden haline hatırlığını sorması lazım. Yalnız olmadığını hissetmemen lazım. Valla Ahmet abi geldi ya. Yemin ediyorum bir oldu. <gülüyor> Ahmet abi gelecek Ben ben de öyle hissettim ya. Onun canı sıkın olduğunu görünce ne yaparım? Gidip abi yapabileceğim bir şey var mı yani? Bir sıkıntım var, ne oldu? Yanında olduğunu hissettiririm yani. Onu o dertlendiği, sıkıntı ettiği şeyle baş başa bırakmamaya çalışırım. Hasan Hüseyin öğretici. Ben aslında biraz enaniyetli biriyim herhalde. Çünkü mesela birisi bir sıkıntı yaşadığında çok mesela gidip onun derdini falan dinlemiyorum. Sen aslında enaniyetli değilsin içine kapanın. Bine sessiz içine yani Aslında o karşı tarafın sorununu çözmediğim için söylüyorum bunu. Yoksa içime attığım bazı şeyleri tabii dışarı vurmuyorum. O doğrudur. Ama dediğim gibi mesela insanların çok böyle sorunlarını çözmeye çok alışmamışım. Bu küçüklükten gelen bir haslet. Çünkü Allah Resulü kesinlikle insanların dertlerini dinlemiş, onlara çözüm sunmuş. Ben de mesela şu an sünnet olanı söyleyeyim. Kesinlikle Hasan abinin bir sorunu olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda gidip onun derdiyle dertlenmek, onunla muhabbet etmek, onun yanında olmak, ona hürmet göstermek kesinlikle o aramızdaki muhabbeti arttıracak ve onun sorununu giderecektir. İbrahim Oymak. Onun canı sıkkın olduğu zaman ona ne yapıyorum? Ee, İbrahim muhabbet adamı ya. İbrahim'le gerçekten kalbi muhabbet yaptığın zaman İbrahim o muhabbetten çok lezzet alıyor. Onun çok hoşuna gidiyor bu durum. Duygusal bir şekilde konuşma yaptığın zaman İbrahim'in hoşuna gidiyor. Hasan abi. Hasan abinin canı sıkkın olduğunu gördü. Ne yapıyorsun mesela Hasan, Hasan abi? Hasan'a hiç canı sıkkın mı görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hatırlamıyorum yani. İbrahim abinin canı sıkkın olduğu gördüğün zaman ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İbrahim abi bir şeyin var mı? Bir tek bana soruyorum. O da yok diyor Gideyim. <gülüyor> Nesip Şahin. Nesip mesela sahiplenildiğini gördüğü zaman seviyor mesela onu. Nesip yani Can niye sıkkın gel oturalım Balhun'da. Balhon, bizim balkonda meşhur. E nesi böyle olduğu zaman öyle şey yapmaya çalışıyorum. Nesibi böyle açmaya çalışıyorum. Yani herkesin orada böyle nasıl diyeyim, sevdiği bir damar vardır. Oradan kaps halinde insan şeyi istemiyor, yani ilim istemiyor. Kendisine gelip nasihat verilmesini istemiyor. Gönlüne dokunulmayı istiyor mesela. Çay içer misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Kişilerin özelliği ne olursa olsun o anda onu istiyor. Onu verdiğin zaman da kendini değerli hissediyor ve sana içindekileri o hale niye girdiğini söylüyor yani. Ki o kapsa halleri de zaten böyle muhabbetlerle, kardeşleri için dökmekle açılıyor. Ömer'e yedir biçireceksin. <gülüyor> Ömer'e abur cubur böyle cips kola. Ömer e oyun açacaksın. Ya Ömer maddeyle, büyükçe herhalde şey oluyor. Böyle daha duygusal dünya, ne kola cips ne falan diyorsun. Ama Ömer'e yedir biçireceksin. Yanında olmak. Eğer yanında olursan, Ahmet abinin olan sıkıntıdayken yanında olursan. Ahmet abi cidden şey yapıyor yani senin o manevi gücünle güçleniyor yani, yanında olman yetiyor yani ona. Ahmet ağabeyin canı sıkkın olduğu zaman ona ne yapıyorum? Daha çok Halim'le bunu göstermeye çalışıyorum ya, hani yüzümün gülmesiyle, işte işlerin gitmesiyle, motive ederek gerek sözle gerek Halim'le onu motive etmeye çalışıyorum. Nesib'in daha çok yaklaşıyorum Nesib'e. İşte nasılsın kardeşim, iyi misin halin hatırını sorarak, derdini dinleyerek o şekilde moralinin bozukluğunu gidermesini sağlıyorum. Ama bu aralar yapamıyorum Nesib hocam hakkını helal et. Niye işten güçten ama aksattığımı biliyorum. İbrahim... Şimdi İbrahim biraz şey yani, güçlü gözüküyor ama duygusal biri İbrahim. Bazen mesela ona takılıyorum, senin gibi güçlü bir adam, canı sıkkın olur mu, düşer mi, kimseni düşürür falan gibisinden. Orada onu şey yapmak değil aslında. O enaniyetini kalınlaştırmak falan değil de orada ona bir muhabbet sağlayıp ardından hemen muhabbete gireceğim. Ne oldu, Canın niye sıkkın falan gibisinden. Yani oraya bir köprü. Zaten ben biliyorum mesela onun geçmişteki yani lakabı King Kong. Adam. King Kong diyorlarmış adama. Oradan bir muhabbet onun gönlüne girmeye çalışarak sonrasından nasılsın niye böyle oldun niye canın sıkkın şey olduğu zaman o da anlatıyor yani ona da öyle yaklaşıyorum. Onunla hizmette ilk nasıl karşılaştınız neler hissettiniz? Ya benim geçmiş şeyim çok kötüdür ya ben hiç hatırlamam geçmişimi. Ömer'in ki hatırladım, yukarıda oturuyorduk. <gülüyor> İbrahim geldi. Yani bu İbrahim'in bir durum değil, ben hiç hatırlamıyorum ya. İbrahim ama şey hatırlıyorum, böyle kardeşleriyle buraya... 10 kardeşler. Babası vefat ettikten sonra buraya geldi. Kardeşleriyle beraber geldi. 5-6 kardeş, erkek zaten sohbet salonu yarısını dolduruyorlardı. Geldi öyle şey yaptık da... Hani böyle ilk gördüm neyi hissettim, çok hatırlamıyorum ya. Yani. yani bu İbrahimlik değil. Mesela Hasan'ı da hatırlamıyorum. Rıdvan'ı hatırlıyorum. Rıdvan'da böyle beyaz bir gömleği vardı. Onu hatırlıyorum, kürsüdeydim. Böyle kastı kastı geldi, oturdu ben böyle. Geri, hiç o zaman da durmuyor. <gülüyor> geldi, şey demiştim ona işte... Beyazlı. Dünyada her şeyi yaşadın ama bir türlü... ...cehenneme gitmeden cehennemi yaşıyorsun burada. Aradığını bir türlü bu dünyada bile bulamadın falan. Oğlan çok etkilenmişti. Allah, Allah Allah. Onu hatırlıyorum. İbrahim kardeşiyle gelip gittiğini hatırlıyorum yani. İbrahim'e bak. İbrahim'i ilk gördüğümde yani o mücadeleciliğini hissettim yani. O duygular oluştu bende. Ve gerçekten fedakar bir kardeşimiz elhamdülillah. İşte kardeşlerini filan getiriyordu. İşte o zaman kardeşleri de pek hızlılar, istemiyorlar, şey yapıyorlar. Onları getiriyordu, şey yapıyordu ile ilgileniyordu. Yani devamlı gelip gidiyordu. Elhamdülillah İbrahim'den o şeyi alabiliyorduk. Hakikatin arayışında olan bir böyle isteyen, mücadele eden bir kardeş olduğunu o duyguyu bize vermişti. Ben o duyguyu ben de görmüştüm elhamdülillah. ...ve bu sorudun iki defa sana gelmesi. Mazlum Doğan. <gülüyor> Şimdi... ...Mazlum abi kesinlikle tam hizmet adamı. Hizmete ilk girdiğinde de mesela cidden ortalığı toparlayan, bir sıkıntıyı çözen bir insan. Mazlum abiyi ilk ben karşıladım. Ona muhabbet besledim. Mesela Risale-i Nur programları düzenlemeye çalıştım kendisiyle. Kendisiyle bayağı ilgilenmeye çalıştım. Allah senden aradığınız. Ecmain olsun. <gülüyor> İlk gördüğümde cidden onu şey yaptım yani biraz gönlüme yerleştirdim yani Mazlum abi gönlüme yerleştirdim. Bu arada akraba olduğumuz da söylendi. Bu arada Mazlum abiden kız aldık. Belki onda <gülüyor> akraba olduğumuzu iki sene sonra öğrendik. Ahmet abi. Ahmet abi göze sana ne dedi? Eşi vardı? Bilgisayar başında. Hoş geldin falan dedi. Ondan sonra gitti ne sipap benden gelende. Sen ne hissettin mesela Ahmet abi o anda? Yani çok güzel. Bana çünkü Dışarıda bunu görmeyince, Ahmet abi bunu yapınca ben hoşuma gitti yani. Buradaki ilgiyi dışarıda gelmiyorum Ve burada daha fazla gösteriyor. 2-3 kat, 5-6, 100 katı. Burada gösterdiğinden dolayı ben çok hoşuma gidiyor yani. bayağı muhabbetim artıyor. Yani orada Ahmet abinin sana gösterdiği ilgiden dolayı memnun olmuştu. Sen tanımaması rağmen. abi. İlk defa aynı <gülüyor> zamanda evet. evet. Şimdi beni ilk İbrahim karşılamıştı. Bu kişiyle, evet Ahmet Taha İpek. <gülüyor> yani Ahmet abi ben hizmete ilk geldiğimde, hatta hizmete değil de sohbete geldiğimde ilk şurada oturuyordum, şuralarda oturuyordum. Salı günüydü, Ahmet abi yoktu. Bir yere kadar gitmiş demişlerdi. Sonra geldi, mesela Ahmet abinin o cana yakınlığı ilk, ilk kez görüyor beni. Böyle yani şey yapıyor, elimi tutup mesela sarılmıştı. Ya sarılmalar zaten ilk geldiğinde insan şaşırıyor yani erkek erkeği, bu kadar erkek birbirine nasıl sarılıyor gibisinden şaşırıyor. Ahmet abi mesela videolarda da izlemiştim hani böyle sohbet anlatan birisiniz, sen şey bekliyorsun böyle ciddi ve bir araya bir mesafe koyar zannediyorsun ama aslında Ahmet abinin böyle direkt gelip nasıl iyi misin deyip sarılması, hoş geldin demesi, nereden gördün bizi, nasıl geldin, nerede oturuyorsun falan gibi şeyden böyle direkt muhabbete dalması ve sanki böyle önceden belli arkadaşızmış gibi davranması gerçekten çok hoşuma gitmişti Ahmet abinin. Yani orada Ahmet abiye karşı onu hissetmiştim. O yakınlığı ve eskiden belli arkadaş yazmış gibi davranması beni etkilemişti yani. Beni hatırlıyorum hocam. Ben hatırlıyorum mesela İlk gördüğüm an değil de şeyle Bekir Reis ile beraber geldiğini hatırlıyorum. Bulup 6-7 ay sonra geldim. 6-7 ay nerede? 7 ay -7 <gülüyor> ne yaptın <gülüyor> diye sormuştunuz orada. Zaten nesil de Nesip aynen. aynı. Rıdvan'a ilk gördüğünde neler Rıdvan abi ilk gördüğümde şöyle bir sohbet yapmıştı. Hayvan kadar olamaz. O sohbetten sonra Rıdvan abiye <gülüyor> muhabbetim azalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> o sohbetten sonra buraya gelişim gidişim de arttı yani. Evet tam Ne hissetmiş İlk, ilk gördüğünde mi? Şimdi ben. Eski hayatımda hani bir çok rajon dönemim oldu. Bir de çok farklı böyle entel, dantel denen tipler var ya biraz da o tipim vardı. Şimdi ben ilk hizmete geldiğim sıralar artık hayatı vurmuş oldu o çilekeş tarzı adamlar var ya öyle bir adamdım. Takım elbiseyle bir gün medreseye girdim. Ya bir baktım içerisi çok farklı, hep genç. Yani ben dini yeri farklı bir yer bekliyordum. Baktım içeriler falan tasarım çok... Tuhafıma gitmişti. Sonra baktım böyle Ahmet abi sohbet anlatıyor. Lan bu kim lan böyle adam espri meespri yapıyor. Tabii içimden böyle söylüyorum. Gördüm orada bir cümle söylemişti. O cümle şu. İnsan bu dünyada Allah'ın dışında yaşarsa cehenneme gitmeden bu dünyada cehennemi yaşar demişti. Orada dedim işte ya hayatımı değiştiren cümle. Dedim cehenneme gitmedim ama içimde cehennemi yaşıyorum. Ve orada dedim ki işte benim aradığım adam bu dedim. İşte aradığım kişi bu dedim ya. Benim bütün dertlerimi çözecek kişi bu dedim ya. O da ya. Allah Allah. <gülüyor> Doğru. Çünkü gerçekten o cümle beni çok etkilemişti ya. Hani Cuma Vazlanı falan gidiyoruz işte. Geçen de gittik yanacaksınız falan vesaire. Evet yani yanacağız cayır cayır ama cehennemde değil bu dünyada da yanıyoruz. Allah'tan uzak olduğum zaman gerçekten kalben ve aklen bu dünyada azap çekiyorum. Ve bak bunu ben hizmette de yaşıyorum ha bazen. Allah'tan ne zaman uzak olsam, kalbim, aklım Allah ile meşgul olmadığı zaman o günüm cehenneme dönüyor. Yani hizmetin bana vermiş olduğu en büyük katkı kalben, aklen ve ruhen rahat olmam. Peki Joker olarak Bunu ben söyleyemiyor Joker. Tamam. Rıdvan. Tamam. Rıdvan içimde <gülüyor> o Rıdvan'ı bu şey yapamadım. Rıdvan'ı ilk gördüğümde Rıddan o aralar böyle biraz sıkıntıda olduğu belliydi. Onu da izlemiştim mesela gelmeden önce. Şimdi insan gelmeden önce merak ediyor. Gideceğim yer nasıl, kim var, kim yok diye merak ediyor. Sonra geldim, bakıyorum böyle hani bu kardeş nerede diye bakıyorum etrafa. Yok, sohbet içinde falan yok. Sonra sohbet bitti. Rıddan odadan çıktı böyle, geldi böyle çayını aldı. Direkt yine böyle odaya gitti. hiçbiri böyle etraftaki kimselere yani selam... Böyle şey yok ama halbuki ben bilmiyorum orada. orada sıkıntıdaymış, maneviyatına yükleniyormuş herhalde. Ben ne de şey dedim? "Nalanmı dedim bu artist selam vermiyor, etmiyor dedim. Ne sohbetle ne şey artist. Artist mi bu?" dedim. Yani ilk gördüğümden öyle demiştim. Ama sonrasını öğrendim ki orada bayağı maneviyata yükleniyormuş insanlarla o yüzden haşır neşir olmuyormuş. Hatta zaten insanlarla arası muhteşem sahip çıktığı zaman o onun o sertliği mesela onu tutuşu falan Yerden kaldırışı özellikle. Çok güzel. İlk gördüğümde Rıdvan'a bu artist mi demiştim yani Rıdvan'a. Kardeşim hakkını helal et. <gülüyor> Ama sonradan böyle benim de hizmete şey olduğumu görünce zaten onu hizmete kim sahip çıkıyorsa hemen şey yapıyor. Ki Rıdvan zaten hizmete giriş anında beni işte bayağı teşvik etmişti. Arkamda durmuştu beni. O kafamdaki düşünceleri, o sorulara cevap vermişti Rıdvan. Allah onlar razı olsun. Böyle olmuştu yani. Peki. <gülüyor> Seni ilk gördüğümde ne hissettim? Şimdi biz Mazım ise aynı lisenin talebesiyiz. Nigar Ertuğ. Nigar. İlk tanıştık zaten Bekir abiyle birlikte Sofitte gelmişsiniz. İşte orada bir Nigar muhabbeti oldu. Direkt gözüme. Film şehirdeki gibi bütün Nigardaki maceralarım, anılarım depreşti. Seni ilk görünce aklıma Nigar geldi. Bütün imkanlarım, gençlik, ergenlik, <gülüyor> sıkıntılar. Peki diğer kardeşlerle mesela böyle hatırladım mı? Nesi, Ahmet abi, Rıdvan. hepsinde ayrı ayrı tabii ki canım. Ahmet abiyle mesela ilk karşılaştığımızda kalabalık bir ortamdaydık ama... ...ondan sonraki zamanlarda yani birebir oturduğumuzda muhabbet ettiğimizde... ...Ahmet abiden o samimiyeti, o sıcakkanlı sevecenliği gördüğüm. Rıddağ'ın ilk geldiği zamanları atayım Hatta Rıdvana kapıyı ilk ben açmıştım. <gülüyor> Eski anda. <gülüyor> Rıddağ teyzesinde oluyor falan geliyordu sohbide. Rıdvan delikanlı adamdı, böyle racon takılıyordu. Acaba... Bir gondrası vardı böyle. Sele. Aslında hizmete çok iyi yok. Bize İstanbul'dan şeyle Kemal'la yol geçen araç aldır gövderim işte. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ya. Nesip de ilk zamanlar... Nesip zaten şeye gelmemişti. İlk zaten böyle sohbete muhabbete bir tane ateist esir olmuştu Nesip'e. <gülüyor> Nesip'e ateist <gülüyor> Vallahi ateist esir oldu. Çocuk soruları var, şey yapıyor. Bizim de buraya gelip giden bir kardeşin kardeşi, Nesip'in arkadaşı. O diyor işte böyle böyle bir yer var götürerek. Nesip de cevap veremiyor ateiste. Diyor götürerek bunları şey yapsınlar işte. Nesip ateisti alıp gelmişti. Ondan sonra işte elhamdülillah ara ara gel git falan. Ondan sonra çok şükür olmuştu. Öyle yani elhamdülillah. Peki hocam şimdi... Ekipteki kardeşlerim hepsini böyle kafanızda tarttınız. Hepsini bir kelimeyle özetleyeyim Mesela Rıdvan. Rıdvan, Şekil. Gayret. Asamifar. Ufuk. İbrahim. Duygu. Nesi? Hakkaniyet. Ve? <gülüyor> Mazlumdan. Ee, aile. Ömer. Evet. Azim. Ahmet, Taha, İpek'in bir kelimeyle özetleyin. Tamam da Ahmet abi açıklayabileceğim birçok kelime var. Hangisini evet. seçeyim? Evet. Abi altı çok dolu olmakla beraber yani... Abim. Yani bu abimin içine koy muhabbeti, koy ilgiyi, koy şefkatimi, samimiyeti. Doldur yani altını doldur doldurabildiğin kadarı. Çünkü şimdi muhabbet desem diğer özellikleri geri planda kalmış oluyor. Yani şu özelliği deyip de diğer özelliklerini geri planda bırakmak istemiyorum. Ben bütün özelliklerini tek cümlede özetleyebileceğim. Yani abim. Rıdvan Göçer. Rıdvan Göçer. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> kardeşim. Hard kardeşim. <gülüyor> hard kardeşim. Hadi beyler hadi. İbrahim Oymak, İbrahim Uymak kardeşim duygusal bir kardeşim. İbrahim Oymak. Duygusal da olabilirsin. İbrahim'e duygusal. Nesip Şahin. Nesip Şahin. <gülüyor> Aslında bu caiz mi? Ben sanki şeyim müftüyüm. <gülüyor> Diğer sen Oscar. Aslında bu caiz mi? Peki Mazlum Doğan. <gülüyor> Mazlum Doğan. Öbe. Öbe. <gülüyor> Mazlum Doğan'a ne diyeyim abi ben? Mazlum Doğan. <gülüyor> Sistem reis. Ömer? Ömer Oyun. Oyun <gülüyor> Ahmet Tayyip'i tek kelimeyle özetleyeyim. Antrenör derim. <gülüyor> evet, <güzel. gülüyor> Nefisle, şeytanla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini öğreten bir adam. aynı yol gösteriyor. Allah, Allah kendisinden razı olsun. Bir antrenör gibi. Hasan Öğretici? Hasan abi. Hasan abi deyince Gazi Kent geliyor aklıma. Niye? Niye? Çünkü Gazi Kent'teki o gelen arkadaşlarla en fazla ve en güzel bir şekilde Hasan abiyle yani aynı. O noktada, ki ben de Gazikent'te biraz önem vereyim biliyorsun. Evet. Yani, önem verdiğim için Hasan Ağabey değer vermesi benim hoşuma gidiyor yani. O yüzden. Rıdvan abi dediğim gibi içsel. Hard. Hard. <gülüyor> <gülüyor> İç, i̇çsel olmaya çalışması benim hoşuma gidiyor. O içselliği. İbrahim'in sakinliği. Ömer? Ömer fantazi adam ya. <gülüyor> adam. Adam yemeye ketçap sıkıyor, mayona sıkıyor. Nara ekşi bulsa nara ekşi sıkıyor. Kimyondur, tuzdur, biber ne bu saat yani. Biraz... Olur ben de söyleyeyim karşı. Video geliyor aklıma ya. <gülüyor> <gülüyor> sen... sen <gülüyor> video, videolarla eğleniyorsun ya sürekli. Çünkü sen sürekli bir daha araştırıyorsun bunları. Sen arıyorsun, şey olsun. Ahmet, daha İpek... Bir kelimeyle... Abi bir kelimeyle anlatamazsın ki Ahmet abi. Yani ne diyebilirim? Öz abi diyebilirim. Öz abi. Bitti. Öz lan. <gülüyor> <gülüyor> abi can yoldaş. Nesip. Nesip, Nesip derttaşım benim. benim Derdimi dert dinleyen adam. Hasan Hüseyin. Hasan abi yol göstericim. Ben. Evet öyle daha bu ya. Sen Mazlum abi bu davada toparlayıcım. Ömer. Ömer eğlenceli bir çocuk. Eğlenceli. Ahmet abi bir kelimen üzerine. Uhuvet. Uhuvetle <gülüyor> çok önem veren birisi. Hasan Hüseyin. Davanın yürümesin. Dava. Dava. Hak'tan yana olması, yani Hak'ka çok özen göstermesi, adalet, adalet duygusallık, Peki, Doğan. disiplin, ama o disiplin nefsine kullanmasını da istiyorum. İnsan <gülüyor> sevdiğine karşı her zaman doğru söylermiş. <gülüyor> Dost acı söylermiş değil mi tarih? Peki Ömer? Ömer gayret, gayret, Gayret, Ömer Gayret. Ahmet abi bir kelimeyle özetle? Baba. Hasan abi. Maddiyat. Ya. Esri abi? Merhamet. Şefkati. Tamam. İbrahim? After geliyor da. After. <gülüyor> şey, güzel lavralar. <gülüyor> Acıyan. Öyle diyeyim. Sağ ol. Rıdvan abi? Ciddi. Hard. Peki, Hot. Başsın sen. Baş. Ha güçlen. Baş olalım. Allah'ın güzelini. <gülüyor> <gülüyor> senin bunları? Tamam. Mesela Ahmet abi, kaptan. Bir futbol takımının kaptanı olur. Kaptan onların şey olur ve yönlendirir böyle. Ahmet abi o mesela yönlendirmesi, alemimizde tıkalı olan yerleri açması ve bize yol göstermesi bakımından bize mesela kaptan oluşuyor. O yol göstericiliği güzel. Yani kaptan, o zaten kaptan. Hasan abi de mesela bilgi. Rıdvan, Rıdvan Dinamo. İbrahim Halim. Nesip, titiz. O hak, hukuk şeylerinde ve titiz, adalet de. Adalet de olabilir yani titiz diyebilirin Nesim. Ömer, eğlence. Ömer, eğlence. Sen kaldın, sen de kardeş. Kardeş. Kardeş, evet. Evet Tahiri, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tahiri, kendinden bahsedecek misin? Ben bahsedeyim mi? Ben. ben Tahiri. Muhammed Tahir İpek adım aslında ama bana Tahir'i diyorlar. Abimin kardeşiyim. Abimin Ahmet kardeşi <gülüyor> Ahmet. <Vay>. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ta abimin kardeşiyim. İki haftadır buradayım. Aslında daha önce de buradaydın ama. Ben iki sene önce de buradaydım. Ama iki sene önce hizmete gelmemiştim. Daha çok maneviyata gelmiştim. Tahir'cim şimdi seninle hiç kağıt çekmeyelim. Şöyle abilerinden mesela abinden başlayalım. Abinin hizmette nasıl görüyorsun? abinin sevdiği, sevmediği hareketler böyle bir değerlendirme yapması, sığınan birlik dairesini değerlendirecek olursam? Şimdi genel olarak değerlendirecek olursam ben buranın kardeşlik, böyle birlik ortamını çok sevdim. Sosyallik açısından, işte beraberlik açısından çok güzel bir yer. Abilerime bakacak olursam abim benim için bir birleştirici gibi geldi. Yani motive edici, hizmetteki abilerimi cesaretlendirici birisi olarak geldi. Mesela Rıdvan abi de çok gayretli biri. Yani kolay kolay vazgeçmeyen. Bazen zorlanabiliyor. Hatta bunu yansısa da biliyor ama gerçekten gayretli biri. İbrahim abi cüsseli böyle ama hassas birisi. Kendisi çok seveceğim birisi. Mazlum abi anlatılamayacak kadar güzel. Bu şekilde Nesip abi mesela disiplinli. Hasan abim de bence çok bilgili birisi. Yani bildiğini yansıtabilen birisi. Ömer benim yaştım Aynı doğumluyuz. Onunla da iyi anlaşıyoruz. Oyun oynuyoruz vesaire. <gülüyor> video, beraber video kesiyoruz mesela. Video paylaşımı yapıyoruz. Buradaki abilerini tek kelimeyle sen de özetle. Mesela Ahmet abinin tek kelimeyle. Buradaki abilerimi tek kelimeyle özetleyecek olursam Nesip abiye disiplin derdim. İbrahim abime gayret derdim. Rıdvan abiye azim derdim. Hasan abiye bilgi derdim. Abime motive derdim. Motive. Sana da abi babacanlık. Sevecenlik derdim. Samimiyet. Evet. Samimiyet aynı Ömer Ömer'e uyku derdim çünkü uyku açısından çok sıkıntı çekiyor bence. <gülüyor> tamam, bu kadardı. Yani iki haftalık gözlemlerim bu kadar. Biraz daha buradayım. Bir iki haftada sonra yine çıkacağım karşınızda. <gülüyor> <gülüyor> Benden kurtulamazsınız. Tamam, teşekkür ederiz tarihi. Ben teşekkür görüşmek ederim. Bizim güzel. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Sonra Rica ederim. Adardır. İnşallah başka konseptlerde görüşünüzdür. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bunları tekrar içine koyuyorum. Evet, yani içeride var. Teşekkür ederiz Rica ederim. Vallahi evet. razı olsun. Senden evet. de inşallah abi. Evet. Ee, evet. teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Gire, gire. Görüşürüz. <gülüyor> teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka son olarak söyleyeceğim şeyler. Sığınan birliğin konseptleri, içerideki uhuvetimizi dışarıya yansıtacağımız konseptler devam edecek inşallah. Sizler de aklınıza böyle konseptler gelirse geldiği zaman bize mesaj atabilirsiniz. Sizin kafanızda oluşturduğunuz konseptleri burada videoya dökebiliriz inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm. <Gülüyor> Allah razı olsun Tahir'ciğim.